haba sevgili canlar dostlar ben Cem Kervan bu hafta Allah'ın şahlığı içinizdedir adlı bir deyiş paylaşmak istiyorum. Bir gün Ferisiler İsa'ya haktan gelen şahlık ne zaman gelecek diye sordular. Bu sorunun bir arka planı var çünkü o dönem e, Yahudiler bir kurtarıcı bekliyorlardı ama siyasi bir kurtarıcı olacaktı. E, o dönem Yahudi toprağı İsrail. Roma'nın işgali altındaydı ve diyorlardı ki bir mesih gelecek, bir şah gelecek, Davud'un soyundan bir şah gelecek ve Roma'nın boyunduruğunu kıracak, ensemizden çıkaracak. Biz büyük görkemli bir millet olacağız, diğer milletlerden üstün olacağız. Çünkü Yüce Allah bizi çok çok seviyor. Yani ama siyasi bir beklenti vardı orada. Ferisilerin sorduğu soru bu doğrultudaydı. Yani Haktan gelen şahlık ne zaman gelecek diye sorarken böyle bir şey soruyorlardı. İsa onlara şöyle cevap verdi. Haktan gelen şahlık zahiri değil. Gözle görüldüğü şekilde gelmez. Bakın Haktan gelen şahlık burada ya da işte şurada diyemeyeceksiniz. Öyle bir şey değil işte. Çünkü Haktan gelen şahlık İçinizdedir diye cevap verdi. Şu içinizdedir kelimesi aslında aynı zamanda şimdiden aranızdadır diye tercüme edilebiliyor. Her iki anlamda zaten derin manalı. Hem içimizdedir, tabi ferisilerin içlerinde değildi çünkü onlar zahiri bir şey bekliyorlardı. Ama aslı battınidir, içinizdedir, içseldir, manevidir, semavidir, ilahidir. Aynı zamanda şimdiden aranızdadır anlamında yani Mesih geldi İsa ruhuyla Mesih. Evet, değişik bir paylaşayım sizinle. periisiler İsa'ya sordu Allah'ın şahlığı ne zaman gelir Şahhisa onlara şu cevap verir Allah'ın şahlığı içinizdedir Allah'ın şahlı Burada, orada işte de denilmez Dünyada bulunmaz, gözle görülmez Allah'ın şahı içinizdedir Allah'ın şahı aranızdadır sonun yüreği şah nevidir bu şahlık hem sır'dır hem manevidir maddi deyim buy fe semavidir Allah'ın şahı içinizdedir Allah'ın şahı aran Kervanım Allah'ın şahına gir İnsanı kamil ol, gözü sözü bir bu sırrı hakikat tasavvfidir. Allah'ın Şahı içinizdedir. Allah'ın Şahı aranızdadır. Allah'ın Şahı aranızdadır. Allah'ın Şahı aranızdadır. Allah Evet, bu şahlık semavidir, batınidir, içseldir, tasavvufidir, yani ruhla ilgilidir. Yoksa İsa ruhla büyük bir ordu kuracaktı, işte Roma ordusunu yenecekti, sonra işte dünyevi anlamda çok önemli bir yere getirecekti falan öyle, öyle bir şey yok. Kalbimiz önemli. Hakkın aşkı, hakkın sevgisiyle dolu olmalı. Her dem kalbimizde sevgi, muhabbet, eşitlik, tevazu, kardeşlik, dostluk olmalı. Beğendiyseniz lütfen beğendim diye işaret edin. Abone olun, yorum yazın. Başka canlarla da paylaşın. Ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgide kalın, barışta kalın, kardeşlikte kalın, dostlukta kalın, esen kalın, hoşça kalın.